Eksi 1'e 7. Aşağıdaki lineer denklemin çözümü mü acaba? Mü ayrı bu arada. İlk denklem x artı 2y eşittir 13. İkincisi ise 3x eksi y eşittir eksi 11. Sırasıyla eksi 1 ve 7'nin iki denklemi de sağlaması gerekiyor. x eşittir eksi 1'in ve y eşittir 7'nin iki denklemi de sağlaması gerekiyor. Pekala o zaman iki denklemde de deneyelim. Eğer x eksi 1 ve y 7 ise, denklemi sağlayıp sağlamadıklarını şimdi test edeceğiz. Yani eksi 1 artı 2 çarpı 7 eşittir 13 olmalı. Soru işareti koyuyoruz çünkü şu an tam olarak bilmiyoruz. Eksi 1 denklemi sağlar. Eksi 1 artı 14 eşittir 13'tür. Yani 13 eşittir 13 yani eksi 1 ilk denklemi sağlar. Şimdi ikinci denkleme bakalım. 3 çarpı eksi 1 eksi 7 eşittir eksi 11 olmalı. Yine soru işareti koyuyorum çünkü yine sağlayıp sağlamadığını bilmiyoruz. Eksi 3 eksi 7 eşittir eksi 11. Hmm. Eksi 3 eksi 7 eşittir eksi 10 ve eksi 10 eşit değildir eksi 11. Yani bu doğru değil. Yani x eşittir eksi 1 ve y eşittir 7 ikinci denklemi sağlamıyor. Yani bu sisteme uygun bir çözüm değil. Cevap hayır. İlk denklem sağlanıyor ama ikinci denklem sağlanmıyor.